Fakir Sen nasıl yaşıyorsun oğlum Sen benim gözümün önünde vuruldu Dur yanına gideyim bakayım Şuradan atlayayım Dur ama silahı indireyim Çünkü benim indirdiğimden şüphelenir Neyse Şöyle aşağı atlayalım Güzel Fakir Senin ne işin var lan burada Vay vay vay Bessat sendin de Miran bendim de sen bu adamlarla işinle bir de sen ölmemiş miydin ölmedim aslanım şimdi ben sana mevzuyu anlatayım koçum ben amcayı ve sizi sattım ne için sattığımı sor bir ne için sattın para için sattım oğlum para için sattım senin ben kalıbını sikiyim lan Oros bu çocuğu lan var ya abim mezarda ters döndü ters döndü lan mezarda ters ters ters döndü koyayım. abimi karıştırma yalan mı oğlum şu an abin yaşasaydı senin yüzüne tükürdü ulan oğlum ben hırsızın yanında duruyorum da ne oluyor hıh cebime para mı duruyor lan cebime para mı giriyor sen nasıl bir adam oldun lan sen nasıl bir adam oldun şerefsiz Ben artık para gözü bir adamım tamam mı Oğlum Siz parayı yiyorsunuz Her şeyi şey yapıyorsunuz Paranız var Yolunuz var oh! Eviniz var Arabanız var Ben bile kendi evimde kira veriyorum lan Arkadaşım diye şey yapıyorsun Lan oğlum Gelseydin deseydin Benim paraya ihtiyacım var Ben gelip verirdim sana ama sen böyle bir şerefsiz değil nasıl yaptın lan sen artık benim için resmen öldün Sen de benim için Ben sizin yanınızda duruyorum da ne oluyor he Ben sizin yanınızda durdum da ne oldu kaç tane Sevdiğimiz kişiyi kaybettik he Kaç tane sevdiğimiz kişiyi kaybettik Hı? Ben artık sizin arkanızda değilim aslanım Siz ne bok yerseniz yiyin tamam mı Ben artık sizinle değilim Ben Yeni bir adam Yeni bir adamın yanında çalışıyorum Oldu mu? Amcayı da sattım Hırsızı da sattım Çılgını da sattım Seni de sattım Oldu mu? Ben senin kalıbına Sana yazıklar olsun be Seni tanıdığım güne var ya Yazıklar olsun be Benim de seni Yazıklar olsun Abim mezarda taş dönüyor Ters ters ters dönüyor be Şu an abim burada olsaydı sana var ya 3-2 tane Osmanlı şamarını şartmıştı ama yapmayacağım bekle o patronunu da indireceğim seni de indireceğim savaş istiyorsan savaş He, savaşa savaş diyorsun yani aynen Yine görüşeceğiz Görüşmezsek hatırım kalır be Behzat Görüşeceğiz oğlum Görüşeceğiz Sen yerlerde Sürüm sürüm sürülürken O zaman yardım isteyeceksin Ama yanında hiç kimse olmayacak He he tabi tabi O zaman gelince yürürsün O zaman gelince yürürsün şerefsiz fakir Amına kudumunun fakiri İstediğin oldu işte Mutlu musun? Kardeşi kardeşi düşürdüm Maalesef Mutluyum ama Bizim yanımıza geçmen güzel oldu e Geçmeseydin Zaten ikisini öldürecektim Zaten o yüzden teklifi kabul ettim yoksa ben bunları satar mıydım Vallahi rolünü güzel oynadın kardeş Bir gerçekten Onları sattın sandım Yani o kadar çok gerçekçi oynadın, oynadın ki Sana Oscar vermeleri lazım Siktir git Amına kudumun çocuğu Ne geldiyse hep senin yüzünden geldi benim başıma Street lan Sen siktir git Amına budur. Selamun Aleyküm Aleykümselam Bu işin arkasındaki kimmiş? Öğrenebildim mi? Evet amca öğrenebildim Kimmiş? Bizim içimizden biri Kimmiş lan? Yıllar Aylardır içimiz değilmiş. Haftalardır içimiz değilmiş. Kimmiş oğlum bu kim kim Fakir Nasıl lan fakir ölmedi mi? Hayır Ölmemiş Bizi sapmış Hayır yapmaz ya Fakir yapmaz Yaptı işte Yaptı Para uğruna Hepimizi sattı Artık kabullenin Açın gözünüzü açın açın Sattı diyorum Ama nasıl olur Fakir yapmazdı Yaptı diyorum işte ha yaptı diyorum Vay şerefsiz fakir vay Peki neden satmış öğrenebildin mi Para için biz varlık içinde yüzüyormuşuz O gidip şey yapıyormuş Parasızlık içinde yüzüyormuş Bu yüzden satmış bizi Patronu varmış birinin adına çalışıyor Vay vay vay şerefsiz vay Vay be Fakir bile de sattı demedi bize. Sattı Maalesef ki sattı Abi şu an mezarda ters dönmüştür Değil mi lan Evet Abi şu an olsaydı Kesin mezarında Şey mezarında diyorum Kesin 3-5 tane tokatı Yapıştırmıştı ona Bizi sattığı için Lan şerefsiz var Vay amına koduğum var Ona kardeş dedik be biz Ona biz O kadar üzüldük be Ama bizi ne yaptı Sattı şerefsizlik yaptı Demek ki böyle. Ha? Savaş istiyorsan savaşırız aslanım. Benimle mi aslan parçaları. Seniz neyim amca? Senin neyim? Sizler benimle misiniz? Hırsız çılgın. Senin neyim amca? Savaş istiyorsan savaşacağız. Gerekirse fakiri bile öldüreceğiz. Cık, fakiri öldürme. fakir öldürme neden bize ihanet etti onu öldürmeyeceğiz onu öldürmekten beter edeceğiz anladın mı? ona neyse onu öldürmekten beter edeceğiz onu öldürmeyeceğiz bu bize canlı lazım tamam